Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda arkadaşlar sizlere bir e, normal e, tasarım olmadan hatta doğrusu normal bir Visual e, Studio'daki bu forum ekranı e, olmadan kendimiz bir dizayn nasıl yapabiliriz? Örnekte olduğu gibi, örnekteki program gibi. E, bunu nasıl yapabiliriz? Sonra arka plandaki bu eee traktör işlemleri, sürükle bırak işlemleri vesaire. Bunları nasıl bu işlemleri nasıl yapabiliriz? Bunları göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. ilk başta şunu bir gösterelim. Nasıl gözüküyor? Şöyle arkadaşlar. Buradan şuradaki sürükle bırak yapıyorsun arkadaşlar mis gibi güzel bir tasarım yapabiliyorsunuz. Bu size kalmış. Ben genel yapısını göstereceğim size. Bu şekil kendinize özgü forum tasarımları yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Öncelikle arkadaşlar sıfırdan bir proje oluşturalım. Bir C# Desktop Application projesi oluşturuyoruz arkadaşlar. Buradan EBS Özel tasarım diyelim arkadaşlar. Ee, solüsyon Düzeltiyorum. Proje yeri e, Solüsyon ismi Sonra freemorku 472 ile yapalım. Size kalmış o. Başka 4.5 vesaire de seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Projemiz oluştuktan sonra arkadaşlar Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere ee, bu projeyi github hesabında bulabileceksiniz arkadaşlar Kitap e, linkini de hemen aşağıdaki e, açıklama bölümünde bulabilirsiniz github adresi de github slice ebu fikir her tarafta olduğu gibi devam edelim videoya başlamadan önce arkadaşlar beni e, takip etmeyi Unutmayın arkadaşlar, bildirimlere de aşağıdan tıklayabilirsiniz. Abone olmayanlar da abone olabilir. Şimdi, Öncelikle şu gördüğümüz tasarımı uçuracağız. Bunun için ne yapacağız? Şimdi ilk başta şuradan Toolbox'tan Dev Component de vardı. Normal Component'lerden başlayalım arkadaşlar. Split Container atıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu neden atıyoruz? Ondan bahsedeyim. Ee, şimdi ikiye böleceğiz ekranı. Şuradan tıklayıp arkadaşlar Horizontal Splitter'ı tıklıyoruz. Neden ikiye böleceğiz? Ondan da bahsedelim. Şimdi olayımız şu. Bizim şu alan var mesela normal form application'daki şu yukarıdaki alanı buraya olarak hazırlayacağız haliyle. Bir, e, burayı sabit bir alan olarak da görebilirsiniz. Şimdi bir tane picture box koyacağız arkadaşlar. Dallarsu iki tane koyalım. Birincisi şu alan. İkincisi Ctrl C yaptım. Şu alan. Şurası. Arkadaşlar Splitter'ın background image'i var. Okay. Şimdi Buraya ne gelecek? Ee, şu butonları koyabilirsiniz. Ben sadece Kapatma butonu, minimize, maximize vesaire onları da koyabilirsiniz. Ben sadece kapatma butonunu koyacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şunun background'ını da verebiliriz. Veya da şöyle yapayım. aynı. Aynen. Tasarımı başlayalım. Şimdi benim e, Splitter'in background'ına arkadaşlar background image'i seçiyorum. Benim lokasyonumdaki e, ne yapalım? Şu arka planı size e, kendi tasarımlarınıza göre değişebilir. White bir tasarımla kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir tasarım kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi Buradaki e, x yani x diyorum kapatma butonunu koy, oluşturacağız arkadaşlar buraya da şunu koyalım şu güzel gider şunun background'ındaki background, e, background color'ını transparent yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere mis gibi de gözüküyor sonra şuna gerek yok arkadaşlar geliyoruz şu panel ikiye tıklıyoruz arkadaşlar tıkladıktan sonra şuradan background image'ten aynı tasarımı seçiyoruz Enter'lıyoruz şu an gördüğümüz üzere şimdi şurada bir boşluk oldu arkadaşlar göreceğiniz üzere o boşluğu şunu da transparan yapalım bu sırada o boşluğu da şöyle yapacağız şunu bir sabitleyelim güzel bir Tamam. Şimdi bakalım nasıl bir durdu. Ondan sonra da direkt e, kodlara vesairelere geçelim. Kodlamayı daha doğrusu. sürükle bırak işlemleri ve benzeri ve benzeri. Şimdi şunu da mı güzel duruyor. Şuradaki beyazlığı alacağız arkadaşlar. Şimdi o beyazlığı nasıl alacağız? background image'i şöyle verdik mi? Split container 1 ana şeyini arkadaşlar. Mesela şuna tıkladık ya. Split container nokta panel bir panel 2 ya bu arkadaşlar. SQM'ye bastığınızda direkt e, ana e, split'e geçer arkadaşlar. Background'ına ilgili resmi veriyorsunuz. Şimdi daha güzel gözükecek. Bakalım. Ayrıca şunu bu şekilde editleyebilirsiniz. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi bir daha kontrol edelim. Tamam. Öncelikle arkadaşlar. Forma herhangi bir bu normal şuradaki bölüme tıklıyoruz arkadaşlar. Söyleyemene kusura bakmayın. Şuradan ilk etapta ne yapıyoruz? Default lokasyonu e center screen yapalım yani tam ortada e, açılsın. Sonra ise forum borders arkadaşlar Sable yerine nano diyeceğiz yani tam ekran olarak bu şekil işlemi almış olacağız arkadaşlar. Şöyle. <gülüyor> tamam. Şimdi gelelim. Şunu da şuraya sabitleyelim. Kodlara geçmeden önce ilk başta Buton e, işlemini direkt projeyi kapatacağı için arkadaşlar Application.hackx Of yanlış oldu pardon Hackx yapıyoruz arkadaşlar Yani ilgili projeyi kapatıyoruz. Bu bilgisi. Şimdi sürükle bırak olayları var arkadaşlar bu sürükle bırak olaylarını nereye yapacağız eğer şuradan sürükle bırak yapılmasını istiyorsak buraya buranın eventlerini hangi eventleri kullanacağız dersen drag enter mouse down olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam yani mouse up sürüklediğinde mouse move bunların e, eventleri kullanacağız şimdi halihazırda hazırda benim bundan önceki e, projem şu projemde olduğu için hiç uğraşmaya gerek yok. Direkt buradan alacağız arkadaşlar metotları. Şöyle gördüğünüz üzere neydiymiş bunlar. Tabii ben forum event'ine yapmadım. Mesela drag enter. Şöyle şunu bir alalım şuradan. Şimdi event'lerde ne var? Bunları açıklayacağım. Şimdi mouse move, mouse up, drag enter, mouse down eventleri arkadaşlar. Bunu projeyi paylaşacağım için oradan rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ctrl C yapıyorum. Direkt. Sağ klik ve F7. Dedikten sonra ise arkadaşlar buradan yapıştırıyorsunuz buraya. Şimdi burada forum taşınıyor diye bir nesne oluşmuş. Bu nesneyi nerede? Tabii ki de Global'de oluşturduğum arkadaşlar burada. Şimdi. Şöyle, bu projeden de e, yakın zamanda bunu da paylaşacağım arkadaşlar. Bu sırada point oluşturduk arkadaşlar burada. Sistem driving pointten geliyor. Şuradaki e, işe yaramayanları shootlayalım. Başlangıç pointini oluşturduk. Bir de e, forum taşınıyor alalım, alalım arkadaşlar. Bu da bool bu diğer. False bir şekilde bool değer diğer. Şimdi geliyoruz buraya kontrol nokta diyoruz. Benim için e, Değeri oluştur diyorum. Provide verip vermemek size kalmış. E, i̇lk değeri false olarak verdik arkadaşlar. Şimdi Ne yapıyoruz? Ben her ikisinde de sürüklenmesini istiyorum arkadaşlar. Diyorum ki ilk başta şuraya. Eventler ne vardı arkadaşlar? Drag Enter. Geliyoruz. Drag Enter'ı bağlıyoruz. Sonra mouse down mouse up ve mouse, mouse sürükleme. move sürükleme mouse zira aynı şekilde burada da mouse move, mouse up mouse down ve neydi drag enter drag enter okay bu kadar arkadaşlar tasarım olayımız bu kadar Diyor ki Ben bir hata buldum E ne buldum Picturebox 2 Picturebox 2 Evet hmm. İki tane oluşturdum diyor Sıkıntı yok diyorum ben de Devam Gördüğünüz üzere arkadaşlar görebiliyorsanız. Bunu dediğim gibi bu şekil boyutlandırabilirsiniz. De aynı zamanda arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Olayımız bu. Buraya işte tam ekran yap, onu yap, bunu yap vesaire vesaire bunları siz e, ekleyebilirsiniz. Ben sadece şimdilik e, butonu kapatma butonunu ekledim arkadaşlar. diyelim. Buraya tıkladığımızda da kapatma olduğunu işlevleri görüyor fakat kursörsü hunt yapacağız. Tam, ee, hunt F5 diyelim. Şimdi tamam oldu. Şimdi kodlara geçelim arkadaşlar. Ne yaptık tanımladık. Şimdi forum taşınıyor adında arkadaşlar bir bool değer oluşturduk false değerinde. İlk değeri false. Bu sefer şuraya tıklayalım düzelsin hepsini. Bir de point oluşturduk arkadaşlar. Point SS oluşturduk. 0 a 0 lokasyon verdiniz. İlgili ee, ilgili bir tane ekx butonu oluşturduk. Çıkış yapsın diye. Most da ise forum taşırın taşınıyoru true ya yaptık arkadaşlar. Başlangıç noktasını ise şunu uçuralım. Zaten yukarıda var. Point değeri verdik arkadaşlar. Mouse odan gelen mouse event e, argümanı arkadaşlar gelen x ve y koordinatlarını verdik. Bu bir. Drag Enter'da ise notu data get e, present data format s nota text. dedik. E, drag dura efekti ve efektleri verdik. Eğer şuysa copy değilse şu. Daha doğrusu bir saniye. Şunu şöyle yapalım. Şuna gerek yok mu ya? Hı hı. Doğru. Drag Enter gerek yoktu arkadaşlar ya. Kusur atmayı. Bunu başka bir şey kullanmıştım ben. Tabii diyor ki kardeş diyor Go to, to git Tamam, iyi güzel olmuş da sen burada bir drag enter eventini oluşturdun. Orada sildin. Kod da sildin ama daha da diyor. Burada da var. Ben de hatayı basarım diyor. Onun için Dazing bölümünde yani kodların bu event handler olsun, mesela name'leri olsun, lokasyon olsun. Bunlar burada oluşuyor Dazing'in altında. Buradan da silmeniz gerekmektedir. Drag enter'ı sildikten sonra bir daha bakalım çalışıyor mu? Mis gibi de çalışıyor görünüyor. Üzere. Hoppa. Olay bu arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Ayrıca arkadaşlar sormak istediğiniz konular var ise videoların altına, bu videonun altına e, özellikle şu da şu konuyla alakalı video çekseniz iyi olur dediğiniz videolar varsa Bunlarla alakalı da videolar çekebilirim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda izlediğiniz için bu videoyu. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşürüz.